taktığımız hard disk bu montajını Az önce göstermiştim yani vidalarını takıyoruz çok zor bir şey değil bu bizim sata kablomuz borddan geliyor Bu da bizim enerji kablomuz bunları yanlış yere takma ihtimalimiz yok arkadaşlar yani bir anormallik yok ama sata nedir IDE nedir bir araştırılsa iyi olur SATA kablonun bir data kablosu var. İncedir. Bir de enerji kablosu vardır. Enerji kablosu güç kaynağından gelir. Donanımsal kısmını göstermiş idim. Şimdi ve Kapır, herhalde öyle okunuyordur. Bunu Türkçe yapabiliyoruz mu? Online Settings... Evet, e, programı Türkçe yaptık. Tekrar açıldı. Evet, buradan e, kolonlama kopyalama. E, neyi kopyalayacağız? Şimdi burada bölüm kopyalama var, yani partition kısmı. Sistem kolonlama var. E, bizim asıl yapacağımız diski komple kopyalama kaynak diski seçtik ileri şimdi hedef diski seçin diyor ee, burada ne diyor seçilen diskin boyutu küçük çok küçük en az 56 disk alanı gerekli ilginç bir sorun yani 1 GB'lık alana ihtiyacımız var ee, burada bunu nasıl çözeriz Geri dönüşüm kutusunu boşalt diye bir seçenek olacaktı. Evet bunu boşaltalım. Ondan sonra e, bilgisayara gelelim. E, i̇ndirilenler indirilenler kısmına yani belgelerde ne varmış. Şu indirilenler kısmına gidelim. Bu, Ctrl A diyelim. Ctrl X diyelim. Bunu olduğu gibi D'ye atalım. Ee, ne kadar bir alan bize vereceğini söylüyor mu? 2.9 GB, 3 GB falan herhalde alan işimizi görecektir. Temizle. Ee, C'ye tamam diyelim. Böyle bir sorunla karşılaşmamızın arkadaşlar size faydası şu. Bu arada zarar vermeden sisteme nasıl bir yer açıyoruz? Onu da göstermek istedim. Yani bu muhakkak başınıza gelir. Şu anda sistem taranıyor temizlemek için. Görüyorsunuz e, diskin ne kadar yavaş olduğunu niye yavaş bu? Çünkü e, kullandığımız e, mekanik disk SSD'ye geçtiğimizde bunun ne kadar daha e, bize e, rahatlık kazanacağını kazandıracağını göreceğiz arkadaşlar. çok fazla bir yer kazandırmadı bize. Tamam bildim. Sonra şuraya gelip temp yüzde dersek Ctrl A dersek özellikler dersek Hmm. 2 GB yer var bu. Temizlenmesi gereken şey e, olay var. E, yani 13 MB çok önemli değil. E, aslında Updata da var ama e, şöyle bir bakarsak tekrar bir refresh edersek Bir daha bir şöyle geri alıp kaynak disk dersek, ileri dersek ee, ne diyor? Kaynak diskin kopyalanacağı şöyle bir geri, bir geri daha gelelim. Disk kopyala, kaynak diski seç diyor, sonra hedef diski seç diyor. Şimdi arkadaşlar yaptığımız işlemleri görmüyor. Ee, bunun için biz bunu bir kapatalım. Tekrar açalım. Ee, kopyalama, sistem kopyalama. İleri dedik. ileri dedik. C'de kalan e, kaynak disk MTFS 360 MB kullanıyor. kopyala diyelim bakalım ne olacak. Tabi e, bilmediğiniz bir olay varsa e, hakim değilseniz sitesinden incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu tip işler biraz risklidir. Tarif ettiğim gibi yürürseniz yani soketler girmiyorsa yanlış bir şey yapıyorsunuzdur. Ne kadar, kadar veri atması? E, mesela e, 300-400 MB'lık kart dizke, 60 GB'a şey GB'lık disk'e 60 GB atıyorum. Bu ne demek? Ee, yani küçük riski atıyorum SSD'yi. Büyük harddiski, kimdeki işletim sistemini silmeyeceğim ama şunu yapacağım. Ee, zaman zaman ondan açacağım. Çünkü büyük. Ama e, küçük harddiskle ne kadar hızlı işlem yapacağımızı, hatta bilgiler de orada duracak. Benim gibi siz de yapabilirsiniz. Yani e, paralel çalışırsınız içinde bir 40-50 GB durur. E, tabii bende kapsamlı grafik programları var. E, profesyonel e, işte NetBeans gibi, e, Inscope gibi, e, ondan sonra e, FreeCAD gibi, e, işte CNC simülatör gibi. E, bunlar tabii Libra Office gibi. Bunlar hepsi e, yer kaplıyorlar. Ee, bu kadar e, işlem hacmine e, sahip olmayacağınız için mesela 20 GB genelde en baba 30 GB geçmez. Yüklediğiniz halde. Ee, bunun e, mesela kurduğunuz sisteminizi tam çalışıyorsunuz. E, farazi bir yavaşlama vesaire falan filan oldu ama eğer Diğer diskiniz temiz, o temiz olandan tam zıttını temiz şeylere kopyalayarak e, ne yaparsınız e, hedef diski bu sefer diğer disk yaparak e, tekrar temiz halini kopyalarsınız. makinanız ileride çünkü Windows'un bir özelliği var e, program çalıştırırken iz bırakıyor yani sürekli şişiriyor yani her geçtiği yeri kaydediyor her yaptığı işi kaydediyor. Bu da tabii gerekliyi de kaydediyor. Gereksizi de kaydediyor. Bir şişme oluyor bir müddet sonra. Windows'u programa zarar vermeden geri al seçeneği var ama ben her seferinde bunu sağlıklı bir şekilde yapamadım. Yani çok ciddi bir sistem analiz işi istiyor. Formatla ve kur bana daha basit geliyor. Ama bu işlemi kurduktan sonra bir kenara koyarsanız, çünkü artık e, yani terabaytlar söz konusu. E, yani bu terabaytların içinde bir e, 30 gigabayt e, fazla bir yer değil. E, hızlıca alırsınız diye düşünüyorum. Evet bitirdi. Hangi bordu kullanıyorsanız ona göre yaparsınız İşlem tamamlandı bitir diyoruz. Ee, ve kapatıyoruz. Burada arkadaşlar e, gördüğünüz gibi işlemi bitirdik. Şimdi e, ben bilgisayarı kapatıp yeniden açacağım. E, haliyle program kapanmış olacak. E, siz de işte dediğim yolları izlerseniz boot menüden bu işi e, halledersiniz. Yine de e, sıkıntı yaşayan arkadaşlar olursa ee, bilgisayarın teknik özellikleriyle ilgili e, kanalımda mailim var bana mail atarlarsa e, yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar